Selam arkadaşlar, nasılsınız? Size bir sorum olacak. Dünyaya gelme amacınızı, hedefinizi biliyor musunuz? Bundan yıllar önce arabaların geçici bir eves olduğunu, insanların da arabalarıyla devam edeceklerine inanılıyordu. Ama sonuç, insanların hayatın aralığında arabalar var. Helikopterin güzel bir araç olduğu ama askeri amaçlı kullanılamayacağına inanılıyordu. Ama kullanılıyor. İnsanlar hayal ettiler ve yaptılar. Her bir hayal baslar. Hayal edersiniz sonra gerçek olur. Dünya rekorlarına sıkırılıyor. Hepsinin bu sayede olduğuna inanıyorum. Bir adım atıyoruz, mısız o adım bin adım olup daha da güçlendiriyoruz. Güvenimizi sağlamış, dünyaya bir kere geliyoruz. Hiç bir anın tekrarı olmayacak. İnsanlar yaptıklarından çok yapamadıklarından pişman olur. Genelde evde boş boş oturmak değil, kalkıp hayatımıza yön vermek lazım. Geçimsel takılı kalıp kendinizi bir paradoksun için almayın. Bunu kullanın, bu deneyimden bir ders çıkarın. İçinizdeki aslının dışarıya çıkmasına izin verin. Bunu yaptığınızda gerçek bir şampiyon olursunuz.